Ben Pinokyo. Yalan söylemek mi? Yo yo yo. Tabii ki doğruyu söylüyorum. Her şey anlattığım gibi oldu. <gülüyor> Pinokyo. Seni yalan söylememen konusunda uyarmıştım. Çok üzgünüm. Yalan söylememeliydim. Lütfen affedin. Peki. Bu seferlik seni eski haline döndürüyorum Pinocchio. Tekrar yalan söylemeyeceğine güveniyorum.